lara ki patladı Allah Oo Abim ya Hadice bambu. Öldü öldü. Önümüzdekileri mi var yazıtan? Atak'ın canı 1'de aynı Bas bas Baygın bir tanesi Ya sen de bana metap ne şeyle kardeşim. Ben şey alayım. Ara arrest'teki biri baygın. Tamam eyvallah. Araççı başkın birisi daha başkanı. var var var var var araçın arkasında bir baygın daha var Öldüler Öldüler Bomba geldi Göreyim göreyim bombayı Tamam Mermi Ya Nerede adam? En içine el yap 8 istiyor mu? 8x. 8 istiyor mu? Velo. Nerede? Bende 8. Yok yok bana lazım değil kardeşim. Alan, evet. Hızlıca adana gidelim. Adam nerede? He gidiyor adam. 8 attım ben. Astı. Adam burada. Martin open door. Lan nasıl kaçarsın ya? Evin içinde. Baydım. Evet. Öldü mü? Öldü. I gotta get it, get it, get it. ya şakasın ya On nasıl düşmüyorsun hadi bir kez daha göster gözünü seveyim bir kez daha göster hangi kayada? göstermeyecek gibi Öldü. Bayağı güldü. 1.4 saslar yapmışız. Sizlerin de.